Merhaba sevgili yaylar ve Yükselen Burcu yay olanlar Nisan 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili yaylar Nisan ayı sizin için oldukça hareketli sosyal eğlenceli bir ay yeni ayla başlıyoruz Nisan'a 1 Nisan'da Koç Burcu'nun 11 derecesi yeni ay doğacak bu yeni ay 5. evinizde doğuyor aşk alanınız romantik ilişkiler yaratıcı sanatsal faaliyetler sosyal yaşam çocuklarla ilgili konularda bir yenilik söz konusu. Buralarda var olan bazı problemleri keşfedip çözmeniz de mümkün. Ve tabii ki yeni ilişkiler kurmak. Cesaretle, inisiyatifle Yeni adımlar atmanız, yeni kararlar vermeniz de mümkün. E, kalbi boş olan yaylar, aşık olabilir. Bir ilişkiye başlayabilir, çocuk sahibi olabilir. Çocuk sahibi olmak için kararlar verebilir. Var olan çocuklarınızla ilgili belki bazı, onların eğitimleri, geleceği ile ilgili hedefleriniz var. Bunları hayata geçirebilirsiniz. Kişisel inisiyatif alabileceğiniz, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz, yeni şeyler öğrenebileceğiniz, hobilerle ilgilenebileceğiniz sosyalleşebileceğiniz bir yeni ay döngüsü ve ayın 15'ine kadar olan süreç bu yeni ay ile beraber şekillenecek. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle haritalarınızda öncü burçlarda 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa Güneş burcunuz yükselen burcunuzda 11 derece ve yakınlarında olabilir o zaman çok daha olumlu tesirler de alabilirsiniz yeni ay sizin için önemli olacaktır belirleyici olacaktır ve ayın genel etkilerini bir şekilde bu yeni ay enerjileri şekillendirecektir sevgili yaylar Mars ve Satürn 5 Nisan'da kova burcunda birleşecekler sert ve güçlü bir açıdır kranı Nahsen denilen bir açı özellikle kolektif alanda toplumsal alanlarda güçlü etkiler getirir sizin üçüncü evinizde meydana gelecek sizin için Aslında çok zor bir burçla değil kova dost bir burç ve sert bir açı yapmıyor size ancak üçüncü evde hani artan sorumluluklar biraz baskılar hissedebilirsiniz Belki kardeşlerle ilgili bir konu olacak ya da iletişim alanında özellikle iletişim cihazlarınızda bazı sorunlar olabilir internet ve sosyal medyadaki aktivitelerde bazı engeller kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz bunları çözmek için güçlü fikirler oluşturmanız da mümkün Hani bunların size bazı önemli kişilerle karşılaştırması bazı güçlü bağlantılar kurmanız yine güçlü bilgiler öğrenmeniz mümkün kavuşumun olduğu 5 Nisan ve yakınlarında biraz hani zorlayıcı koşullar sizin dışınızdan kolektif alandan gelebilecek sert etkilerle karşılaşmanız mümkün ayın 5'inden sonra Venüs artık kovadan ayrılıp balık burcuna geçecek Mars'ta ayın 15'inde kova burcundan ayrılıp balık burcuna geçiyor ayın ikinci yarısı daha çok duygusal konular hani özel hayatınız sizin için yakın ilişkiler, özellikle ailevi konular önemli hale gelmeye başlıyor ayın 12'sinde çok güzel bir gezegen kombinasyonu var yine çok güçlü ve önemli ender rastlanan bir kavuşum bu Jüpiter'le Neptün balık burcunda kavuşacak bu iki gezegen 13 yılda bir bir burçta kavuşur ama en son balık burcundaki kavuşumu 1856 yılında yapmıştı yani biz onu deneyimlemedik ee, yine yani insanlığı etkileyecek kolektif etkileyecek önemli tesirlerden bahsediyoruz bireysel olarak sizin dördüncü evinizde kavuşacak önemli bir kavuşum iyice de bir kavuşum bu iki gezegende balık burcunu yönettiği için çok güçlüler ve söz sahibiler burada ve iyileştirme teması var yani bir farkındalık manevi anlamda bir güçlenme daha fazla sevgi şefkat paylaşım anlayış ortaya çıkarıyor ve özellikle ailevi konularda ortaya çıkarıyor ebeveyn ilişkilerinizin iyileştiği güçlendiği bir dönem olabilir evde mutluluk almanız Ev emlak işleriyle ilgili konularda belki yardımlar almanız, şanslarla karşılaşmanız mümkün görünüyor sevgili Yaylar. Ve ayın 16'sında Terazi burcunu 26 derecesinde dolunay meydana gelecek. Pürüt olan güçlü bir etki alıyor bu dolunay. 11. evinizi aydınlatıyor. Yine dış dünyadaki etkinliklerini sosyal alanlar arkadaş ilişkileriniz, grup çalışmalarınız, organizasyonlar, projelerinizle ilgili alanda bir dolunay bir farkındalık verirken aynı zamanda bazı hedeflerinize ulaşmanızı, bazı çalışmalarınızın emeklerinizin karşılığını almanızı da getirebilir. Bunun yani bir projeyi bitirdiniz, çalıştınız bir parasal ödül aldınız, bir kazanç elde ettiniz veya hani bir başarıyla beraber bir ünvan aldınız, bir statünüzde bir yükselme oldu. kariyerinizde de destekleyebilecek bir Dolunay olduğunu söyleyebilirim lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle Güneş burcunuzda yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarında bu dolunayın bu anlamda sizin için çok daha güçlü ve etkili olduğunu söyleyebilirim e, ve ayın 25'inden itibaren Venüs Balık burcunda güçleniyor Neptün'e ardından Jüpiter'e doğru ilerliyor. Oldukça özel bir gezegen kombinasyonu gökyüzünde. Dördüncü evinizde hareketler var. Ve burada belki ailevi anlamda bir kutlamanın, evde güzel toplantıların, keyifli, duygusal paylaşımların olması mümkün. Ailede köklü bazı şifalar olabilir. Hani bir aile üyesinin hastalığının iyileşmesi gibi veya ailede bir sorun vardır bunu çözmek gibi. Ev yuva ile ilgili konularda bir probleminiz var burada yardımlar ve destekler almanız gibi konular var. Bir andan da hani manevi anlamda derinleşme imkanları var. Bu ay bu gezegen kombinasyonları sizin ruhsal yönünüz, yönünüzü güçlendiriyor. E, manevi çalışmalara ruhsal faaliyetlere ibadet tefekkür gibi faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz ve bunun size getirdiği önemli derinleşmeler, önemli tefekkür imkanları olabilir, e, ruhsal ilhamlar, işte manevi ilhamlar, hatta sanatsal ilhamlar gelebilir sevgili yaylar. Ve 30 Nisan'da Boğa burcunda güneş tutulması var. Ayı tutulmayla tamamlıyoruz. Tabii ki bu ayla sınırlı değil. E, esas güçlü etkileri Mayıs ayıyla beraber ve önümüzdeki birkaç ay. Alacağız, devam edecek bu tutulma etkileri. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Astrofoni Demet Bahtacı YouTube kanalımda Güneş tutulması videomuzda izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz.